Evet şimdi Harmanlı Köyü meydanındayız arkadaşlar. Meydanın içerisinden köyü şöyle bir yeryüzünden dolaşarak sizlere göstermeye çalışacağız. Köyde ciddi manada yıkım olmuş. Bu Ali Kayası. Orası değil burası. Burası normal mi? Mekke. Evet burası normal. Şu anda Yukarı Atatürk evet. bulunduğu yer olan Yukarı şu anda. Evet şu an Yukarı Oba mevkiindeyiz. Yani e, Doğu Anadolu fay hattının devamı olan Ali Kayası haritadan baktığım zaman buraya yakın. Aşağıda kaldı. Evet o biraz aşağıda kaldı. E, o fay da yine Harmanlı bölgesinden başlayıp e, Türkoğlu'na doğru kadar uzanan 90 km uzunluğunda bir fay hattı. Zaten o fay hattı e, ciddi manada bölgede yıkıma neden olmuş. Harmanlı köyünde yaklaşık 40-50 arası hayatını kaybeden insan var. Çok sayıda yıkılmış ev var. Gördüğünüz üzere. Bu özellikle Harmanlı'nın bu yukarı o diye İfade etmiş olduğumuz bu kesimde e, yapı stoku bakımından e, yılların birikimiyle oluşmuş bir yapı stoku var. Hani e, yenilenme yapılmamış e, söyleyeceklerin belki bir tahmini bir rakam gibi gelebilir ama yani bölgedeki bu biraz önceki Atatürk Eke'nin oradaki binaların e, ortalama yaşları en az 60 ile 80 yıl arasında geçmişleri olan binalar bu da tabii Harmanlı'daki yıkımın e, şiddetini, fiziksel görüntüsel şiddetini çok fazla derecede arttırdı. E, i̇nsanların, vefat eden insanların ciddi bir kısmı e, buradaki bu enkazların içerisinde kaldı. E, 86 depreminden sonra yapılmış olan e, afet evleri ifade ettiğimiz bölümler, ee, oralarda herhangi bir şekilde bir e, ciddi manada bir sorun yoktur. Şimdi koroba'daki mevkiindeki işte halkın yaşadığı Koceli bölgesinden gelen e, yardımlarla yapılmış olan konteyner kentin içerisine geçiyoruz. Buradaki yapı stoku, kardeş gördüğün gibi hepsi ahşap. E, ahşapla beraber birleştirilmiş kerpiç yapılar şimdi araba nereye kadar gidecek gitmeyecek bilmiyoruz ama sadece arabayla hareket edebildiğimiz yere kadar hareket etmeye çalışıyoruz yapıların hepsi işte gün içerisinde günün ihtiyaçlarına göre e, evlere yapılan ilavelerle e, ana binanın ana yapısı korunmuş ama sürekli olarak ona işte günün ve zamanın ihtiyaçlarına göre işte güneş enerjisidir mutfak dolabıdır vesaire vesaire ekleyerek ortaya çıkmış olan bir e, yapı dokuyla karşı karşıyayız. Bu da bizi ister istemez böyle bir e, yıkımın görseliyle karşılaşmamıza sebep olan temel dinamiklerden birisi. Evet şimdi köyün Atatürk heykelinin arka tarafında bulunan kısmına geldik. Burada çok ciddi manada yıkımlar var. Yıkımlarla beraber yol bizi kapattı. Yolda kapandığı için geri dönmek zorundayız. Burada konteynerlar kurulmuş durumda. Ee, Tabi şu anda konteynerla ilgili e, halkın çok ciddi manada e, talebi de var. Yani bugün 10 Nisan itibariyle söyleyelim. E, 10 Nisan itibariyle yeniden e, köye gelmiş olduğu iddia edilen e, projesi yapılmış. Bir 15 tane yeni bir konteyner var ama hı hı. köyün ihtiyacı bu 15 tane konteynerle falan çözülecek gibi değil. E, ihtiyaç Teşekkür çok çok daha fazla. Şimdi burada konteynerların yapıldığı yerde köyden vatandaşlarla konuştuk. Tabii kameraya çıkmak isteyen oluyor istemeyen oluyor. O yüzden tabii kimseyi zorlamıyoruz. Ee, hani insanların anlattığı şeyler 42 tane Can kaybının olduğu 178 tane evin yıkıldı. Ee, yardımlar çok fazla geldi diyorlar. Artık yardım fazla göndermeyin diyorlar. İnsanlar yeteri kadar yardım aldı diyorlar ama tabi bizim de burada gördüğümüz kadarıyla büyük bir ihtimal buradaki insanların da beklentisi diye an önce bu enkazların kaldırılması ee, ve onun yerine artık. Yeni yapıların tabi geçici olarak öncelikle konteynır da onların yapılması. Burada da yol kapanıyor. Evet maalesef burada da yol kapanıyor. o dönüş evet, yapıp döneriz. Evet, evet, Geldiğimiz yapalım. yerden dönebiliriz. Siz de bu köydeydiniz ama. Ben evet buralıyım evet. Araba, Yukarı Oba Buradaki sokakları dolaşıp sizlere göstermeye çalışıyoruz. Rehberimiz ulaşımımızı sağlayan sağ olsun Hakan hocamız. Hakan hocamıza da teşekkür Estağfurullah. ediyoruz. Estağfurullah. Evet, ee, hem bizi buraya getirdi. Kuzularımız burada ne güzel. Hem bize köyü anlatıyor. Yani köyde ııı e, Hayat resmen durmuş gibi sessiz sakin, pek fazla insan da göremiyoruz maalesef. Cıvıl cıvıl hareketli olan bir yerdi burası da bir de işte yaşanan felaketin boyutu insanları bile yaşadıkları yerden dışarıya çıkardı. Evet. Galiba buranın Bölge halkı çoğunlukta Mersin'de, Mersin'de. Evet Mersin'de e, yani herkesin Mersin'de bir e, akrabalık ya da bir daha önce bulunmuşlukla ilgili mutlaka bağlantısı vardır. E, şu anda da vatandaşların bir kısmı, büyük bir kısmı başka şehirlerde de olmakla birlikte ama çoğunluk kısmı e, Mersin'de efradındaki e, ilçelerde yakın akrabalarının yanında kalıyorlar ama... Hı hı. Gurbette olan çok var mı hocam? Gurbette olan da çok var. Gurbette olan, yurt dışında olan da çok vatandaş var burada. Ee, yazın harmanlı çok şen, şakrak insanların gülüp oynadığı, mesela şu e, gazino diye ifade ediler. İşte belediyenin yanındaki kahve insanların mesela yaz mevsiminde e, gelip serinlemek, bir çay kahve içip eşiyle dostuyla sohbet etmek için toplandıkları ortak noktalardan birisi. Ama tabi görüldüğü gibi yıkık, harabe, viran bir şekilde duruyor. Belediye binası. Yanımızdaki evet. yer belediye binası. Belediye Şu binası yıkık da... olan yer de eski belediye binası. Çökmüş herhalde mi? Çökmüş evet. Belediye, belediye binası belediye çökük şey ve yan tarafta konteynerda hizmet veriyor belediye binası. Evet. Yani şehrin yaşanılan bu yerin e, bu halini gördüğü vakitte insanın geçmişindeki anıları, hatıraları, her şeyin bir anda bir enkaz halinde görükmesi tabi insanı bir halet-i ruhiye çok ciddi derecede etkiliyor. Fırınımız açık. Evet galiba. fırınımız açık. Fırınımız uzunca bir süredir hizmet veriyor. Yani depremin e, çok Etkilerinin çok kısa bir süresi içerisinde de e, hizmet vermeye devam etmişti. Hı hı. Şurayı biraz senden özellikle çekmeni rica edeceğim. Burası evet. şu beyaz kapılı ev. Mesela burası benim e, rahmetli dedemin eviydi. Hı hı. İşte e, dedemdeki, dedemin köydeki lakabı kınacı Mehmet derlerdi. Burası bizim için bir aktivefa yeriydi. Böyle çocukluğumuzun geçtiği, işte Ahmetlerin, Yılmazların böyle küçük, hepimizin e, merdivenlerde, süyüklerde oynayıp, hoplayıp, zıpladığımız yerdi. Ama bugün işte depremin şiddeti, bakın burada bir tane ceviz ağacı vardı. Ceviz ağacını kökünden sökecek derecesinde bir şiddetle e, bu bölgeyi deprem vurdu. E, anılar geçmiş. Yani şu görmüş olduğunuz yapı babamların ifadesiyle 65'te başlanıp işte 65-68 1968'de tamamlanmış bir yapı ki hani bu yapı gene köyün içerisindeki gene en yeni yapılardan birisi hani köyün yapı stokunu görebilmek evet, yani böyle bir depremin arkasından oluşan yıkımın evet. içerisinde bu yapı stokunun da bu şekilde bir etkisi olduğunu düşünüyorum evet ekonomik imkanlardan dolayı herhalde halk yenileyemedi. Doğal yani olarak. evet tabi ki bu da bir etkendi. Ee, yani bazen de şu şu da devreye giriyorum Mehmet'ciğim. Hani ekonominin dışındaki e, ahdi vefa diyelim. Yani aynı yapıya işte geçmişteki anıları taze tutmak, diri tutmak adına da insanlar evet. belirli miktarda bu tür yapılarda çok fazla müdahil olmadılar. Çok fazla müdahalede bulunmadılar. Bir de buradan yukarıya doğru çıkalım. Burası da şu anda e, jandarma karakoluna doğru çıkan yer. Şimdi biraz da dönüşte şeyi gezdirmek istiyorum. Buradaki sağlık ocağını bir gezmek istiyip gezdirelim bir de. Bu benim de çocukluğumdan beri hep duyduğum Harmanlı Okulu varmış. Evet. E, Gölbaşı'nı da birçok böyle Gölbaşı'nda yaşayıp da burada okuyan mezunu da çok olan bir okul. Evet. Şimdi Orayı merak Orası şu anda yıkık durumda. E, depremden dolayı değil buranın yıkılması. Şeytan dolayı Sesimi duyan e, yapın, var mı? Yapılmasından alaklı olarak e, Yatılan bir bina Buradaki çadırlar Yine, Galiba vatandaşın Evet vatandaşın kendi imkanlarıyla Belki de oluşturdu. Kızılayın da var biraz daha daha iyi duruyor değil mi yani depremin e, en azından belki darbe almıştır ama hani yıkım etkisi bakımından bu bölge biraz daha iyi duruyor Yol da burada tıkandı. yeni biz tekrar geri geri döneriz. Evet. halamların evi mesela Ocağına doğru bir girelim. Burası da tek bir aile ekibinin görev yaptığı... Evet. Ee, bir sağlık ocağı yapısı. Hı hı. Aktif mi şu an? Şu anda bu süreç içerisinde, bu süreçten öncesine kadar aktifti ama depremle beraber bina hasarından dolayı e, şu anda hizmet vermiyor. Burada hizmet vermiyor en azından. senin bahsettiğin değil ama ilk ortaokul binası şey binası burası evet ee, burası ama uzunca bir süredir okul olarak kullanılmayan bir alan şimdi köy yaşam merkezi adı altında bir e, hizmet veriyordu <gülüyor> ee, bizim şu anda benim de hani bir dönem e, eğitim öğretim görmüş olduğum okul ııı e, yıkıldı. Bu ile beraber işte ihalesi yapıldı. Yeniden bir yapılmaya doğru gidiyor. Şu anda buradan giriş vardı ama şu anda giremiyoruz. Bak şu inşaat gördüğümüz alan evet. var ya. Burası o okulun e, yeni yapılan binanın inşaat süreci burada devam ediyor. Eski okulda zaten aynı yerdeydi. Evet. Şimdi şu içeriye doğru gireceğimiz alan 1986'da Sürgü merkezli meydana gelen 6.1 ya da 5.9 şiddetindeki depremle beraber e, yapılmış olan güney evleri ya da işte afet evleri dediğimiz evler. Bunlar prefabrik yapıda inşa edilmiş yapılardı. Hepsinde çok şükür hiçbirisinde bir sıkıntı yok. Yani buradaki herkes e, halinden bu depremin üzerinde bırakmış olduğu bir fiziksel bir talimat yaşamadılar burada. Evet. Harmanlı'da 1986 depreminden sonra yapılan afet evleri bölgesindeyiz. Ee, burada Mehmet abiyle bir röportaj yaptık. Mehmet abi bize enteresan bir şey anlattı. Hemen onu dinleyelim. Evet. Değil mi hocam? Evet. Depremden sonra enkazdan çıkan ya da dışarıda açıkta kalan insanların barınabilmeleri için afet evlerinin içerisinde işte yazlıkçı olarak kullanılan ya da kendisi dışarıda olan vatandaşlarımızın evlerinin kapıları işte belki gönüllülük esasıyla da haberleştirerek belki de kırılarak dışarıda kalan insanlara barınak olsun diye bunlar kullanıma açılmış. Tabii e, eminim ki oradaki vatandaşlar da böyle bir durumun e, haberdar olduktan sonra kendileri de ellerinden gelen gayreti sergilemek adına e, buna olumlu cevap vereceklerdi. Ama tabii o günün vahameti, o günün hava koşullarının şiddeti, yaşanan deprem felaketinin büyüklüğü e, dışarıdan anlatılmasıyla, dinlenilmesiyle tezahür edilemeyecek kadar e, büyük bir olaydı. Büyük bir dehşet verici bir andı. Ee, bu vesileyle bu anı yaşamamış uzaktaki insanlar belki bu durumu işte kamu hakkıdır, kişinin mülkiyet hakkıdır gibi düşüncelerle yaklaşabilir ama emin olun burada öyle bir ortam vardı ki gölbaşında ben gölbaşında yakalandım depreme ama devamında e, harmanların da durumuyla ilgili kısa sürede felaketin boyutuyla ilgili bilgi aldık. Yani devamında kimsenin e, olumsuz bir tepki göstereceğini düşünmüyorum. Bakın hala teller kopmuş vaziyette. Enerji nakilatları kopmuş vaziyette evet. bir durumda. Her tarafta taş, kaya, heyelan tehlikesinin çok şiddetli olduğu bir dönemden de geçiyoruz. Geçen günler e, bilim heyetinden bir grup bununla ilgili bir açıklama yaptı. Hani bölgelerinizde dediler artık dikkat edin. E, heyelan, kaya düşmesi... Gibi gibi e, benzer olayların e, ortaya çıkma ihtimali geçmişteki herhangi bir zamana göre çok daha fazla olduğunu e, bu konuda dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili uyarıda bulunmuştu. Evet. Ki geçtiğimiz günlerde de e, basından sizler de duymuşsunuzdur. Dört tane öğretmen arkadaşımız Adana Beyli Feke yolu üzerindeki oluşan kaya düşmesi sonucunda dört tane öğretmen arkadaşımız... E, vefat etti. Deprem sadece oldu bitti o anla yıkım gerçekleştiği anla biten bir olay değil. Depremin insanların üzerinde bırakmış olduğu psikolojik bir etki, yaşadığın yerin yıkıntılar halinde olmasıyla hissetmiş olduğun Travmatik bir an. Bunların hepsi birleştiği zaman deprem ve etkileri öyle kısa sürede atılabilecek, toparlanabilecek, hani bir e, toparlanma süreci uzun olacak bir afet. Bu vesileyle insanların bu noktada sabırlı olmaları, taleplerin elbette ki bir an önce çözülmesini, istemek ya da beklemek herkesin hakkı. Ama bunların bir sırayla, bir periyotla gerçekleşeceği bilincinden de uzak yaşamamak gerektiğini düşünüyorum. Olabildiğince insanlar bu noktada birbirlerine maddi, manevi ve özellikle sosyal manada destek olmaları çok çok önemli. Hani Bir hatredip telefonunu açmak, telefonunu aramak, aranmak bunlar gerçekten ee, bu süreçte insanın en fazla ihtiyaç duyduğu şeyler. Ee, biraz önce yukarıdaki yaptığımız bir röportajda köylünün birisi işte gıdaların yeterli olduğunu artık bunların fazla fazla olduğunu söyledi. Evet e, bu gerçekten artık bu bölge için e, ciddi manada bu noktada vatandaşın ihtiyacı gerçekten fazlasıyla görülüyor. Bu noktada vesile olanların destek olanların hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Bundan sonraki süreçte de herhalde artık yerel yetkililer ya da devletin ilçedeki temsilcileri, kaymakam ve valiler herhalde bununla ilgili bir tedbir alırlar. Esnafın ayağa kalkması, esnafın da ticaretin içerisine dahil olabilmesi adına yani onlara bir atıyorum her vatandaşa rakamını onlar belirlemek üzere bir esnaf kart vererek hem bu düzensizliği tırnak içinde kuruyorum düzensizliği yani ihtiyaca binayen alınmayan erzaktan dolayı düzensizlik diyorum. Hani var olan şeyi tekrar tekrar almak gibi durumda kalıyor insanlar ama o durumda başka bir ihtiyacı var onu kendi imkanlarıyla almak zorunda kalıyor Bunların bir düzene kavuşması açısından Harmanlı'da mesela böyle bir durumdan bahsettik. Vatandaşımız bu şekilde ifade etti. Yolbaşı da aynı şekilde. Bunların bir şekilde toparlanıp düzeltilmesi artık şehirdeki sürdürülebilir bir yaşamın daha iyi bir hale gelmesine vesile olacaktır. Evet. Yani deprem ve depremin sonuçları gerçekten bölgemizde, köyümüzde ilçemizde çok yıkıcı oldu. Ee, i̇nşallah en kısa sürede geçmiş günlerimizi aratmayacak ya da ne bileyim bu depremin bizim üzerimizde bırakmış olduğu bu etkinin mutlaka bizde bir e, bedeli olmalı. Yaşantımızda, dünyaya bakışımızda, her şeyimizde bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Eğer her şey eskisi gibi olacaksa yani eski alışkanlıklarımız, eski hatalarımız, eski yanlışlarımızla biz bu işe devam edeceksek Bugün e, bu yaşanlan ların ben e, bir anlamı olmadığını düşünüyorum. O yüzden kendi nefsimden başlamak üzere herkesin dünyaya bakışından, hayata bakışından e, bir oturup kendi muhasebesini yapıp artıları, eksileri, doğruları, yanlışları bir kenara koyup yanlışlarımızı azaltıp kendimizi daha doğruya, daha böyle toplumun her kesiminin hoşnut olacağı davranışta insanlar olarak yaşamımızı sürdürmek kendi akıl ve ruh sağlığımız için ve etrafımız için iyi olacağını düşünüyorum. Umarım gelecek bizim için çok daha güzel olur. Enkazların birikildiği evet. alan burası da Mehmetçim. Burası işte Soykan kömür ocağının daha önce attık şeydi. O tarafa doğru bir sürelim istersen. Aynen. Burası da şu anda enkaz toplama alanı olarak kullanılıyor. Evet, biraz önce sol tarafımızda konteyner kent vardı. Evet. Oraya konteyner kent inşa ediliyor. Burası Harmanlı köyünün Soykan kömür işletmesinin e, toz depolama alanı olarak kullandıkları bir alandı burası. Evet. E, atık alanıydı. Onlar için de burası bir atık alan olarak kullanılıyordu. Şimdi ise köydeki toplanan enkazların molozların e, e, atıldığı bir alan haline gelmiş. Evet. Evet. Enkazlar her taraf enkaz her taraf hayal. Her taraf insanların geçmişleri, birikimleriyle dolu. Bunlara bir taş yığını, bir demir yığını olarak bakmak Bakmamak lazım gerçekten bakışların en kötüsüdür diye düşünüyorum. Bunların her birisi birer anı, birer emek, birer yaşanmışlık, birer hayaldi bunlar. Umutları vardı insanların, beklentileri vardı. Ama işte yaşanılan bu felaketle her şey bir anda her şey bir anda kaybedilebiliyor. Evet sağ tarafta enkazları görüyorsunuz evet. arkadaşlar. Gel. Yani. Evet. Bak şu karşı tarafta geçen bir şey var Mehmetçiğim. O yarı görebiliyor musun kardeşim bu karşı evet, tarafta? Aynen. Orası ee, hattının izlemiş olduğu bir yol güzergahı. Evet. Olsun. Evet. Harmanlı tabi bölgenin e, evet. bölgenin en eski yerleşim yerlerinden birisi. E, Harmanlı Cumhuriyet'ten önce de vardı. Geçmişi çok olan bir e, şehrimiz. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, Nutuk'ta bahsi geçen işte Doğu cephesinden hareket eden orduların konakladıkları bir yer olarak da e, bu bölge seçilmişti. E, pervari olarak ifade edilen bir yer. Hani tarihi olan, bir geçmişi olan, e, kendine ait bir kültürü, kendine ait bir dokusu olan bir şehir, bir yaşam yeri. E, bu vesileyle biz arzu ediyoruz ki Harmanlı en kısa sürede eski kendine ait o dokusuna, o güzelliğine ee, o kendi kültürüne özgü yaşam şekline kavuşsun. Ee, tarihteki silinip gitmiş bir yok olup gitmiş şehirler gibi olmasın. Küllerinden yeniden doğsun ve yeniden e, bölgenin bir değeri olarak bölgede varlığını sürdürsün istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Hepimize geçmiş olsun arkadaşlar.